Vüskoloji bölümü ülkelerin her yıl e, listede olarak yayınladığı aranan meslekler listesinde kendine yer bulan ve bulmaya da devam edecek bir bölümü bir insan olduğu her yerde aslında vüskoğa ihtiyaç var. En çok akla gelen hastanelerde çalışıyor olmamız, diabet hastalarıyla sağlık vüskoğulları çalışıyor, bunun yanında nöroloji hastalarıyla nörovüskolojik çalışılıyor akademik alanda da. İlerleyerek üniversitede çalışan birçok Psikolog e, var. Çeyrek Asır'ı aşan bir süreçte devam eden bir kaliteli eğitimle birlikte Lefka Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü de kendine e, özellikle öğrencilerine hayatta hep bir adım ileride olmalarını hedefliyor.